Çok <gülüyor> yiyip Allah bela. Ne geliyorsa. Orospu <gülüyor> çocukları bunların yüzünden şu an bu haldeyiz. Sövünmeyin. Yemeğin abi. Kullanmayın. Yemek için ciddi bence midesiz olmak gerekiyor. Cidden midesiz olmak gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. Şu an yine sahildeyiz. Ama bu sefer farklı bir şey planladık. Ee, i̇nsanlara Çin mutfağında neler yendiğini hani göstereceğiz. En azından değişiklerini. Bir tane Ahtapot yiyen bir abla var. Onu, onu göstereceğiz. Onu göstereceğiz. Aynen. Tepkileri alacağız bakalım. bakalım. Yavru fare vardı. Onu, onu göstermeyiz herhalde. Tam gösteremeyebiliriz ama telif ee... konusunu yavaş yavaş çözüyoruz. Aynen. İki videodan telif yedik. Evet. bundan öncesinde. Evet. Onlara bakmayın. Onları değiştirdik çünkü. Evet. Birinde farklı telifsiz şarkı çalıyor falan. Birinde Apo hiç şarkı yok. Aynen sürekli. Aynen, <gülüyor> Aynen. Aynen tamam. öyle. Arkadaşlar başlıyoruz. Zahide takılıyor sesler zaten niye takılıyorlar Görünüm. direkt canlılar şu an alacak bunları canlı canlı katır katır yiyecek mi? aynen hem yarasa yiyorlar hem bunu biraz giydirelim dedik Hayvan bırak beni gideyim diyor. Görüyorsun, gelmiyor bile yani. Bir de güzel olsun diye sosa batırıyor üstüne üstüne. Yapamam mı? Çin. bir Sesi beni buradan geldi. Bak <gülüyor> Bunlar ölü oluyor aslında galiba. Sinirleri hareket edecek. Çok gereksiz böyle şeyleri yemeleri bence. <gülüyor> <Dikkatli. gülüyor> <gülüyor> bunların ölü fare falan <gülüyor> <Hatas>. İçim gıy <gıyıyor> etti. <gülüyor> Yorumunu alalım. Tabii. Tabii. <gülüyor> ne izleyeceğiz şimdi? Evet sürpriz. Her tamam. şey yok. Evet. Tamam. Başlattın mı sonra? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Artık or. gülüyor> yandaki yeşil birlikte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de bunu yiyorlar düşünün yani. Yok <gülüyor> öyle kalsan yer misin Hayatta yemem. Zor durumda. Aa, Çok yemem. zor durumda. Yok yemem. Çok zor durumda. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <yapayım? Tamam>. Ucundan. <gülüyor> <gülüyor> Çık ucundan. Hareket <gülüyor> evet. ediyor ama. Hareket Canlı bir de. Ölü ama sinirleri hareket ediyor. Bak, görüyor musun? Güzel. <gülüyor> tamam, <gülüyor> devamı da böyle işte. Daha afiyetle, bağırıklı. <gülüyor> evet. Ben bittim, evet. Ne düşünüyorsun? Kanka sen önce gel Aynen. öyle. Yorumları ben... alalım, Aynen. giydirin ibnelere. <gülüyor> çocukları Bunlar bence ümür edebiliyoruz. Kanka ne geliyorsa. Orospu bu çocukları, bunların yüzünden şu an bu haldeyiz. <gülüyor> ha? Yara sayıyorlar, onları yiyorlar, bunları yiyorlar. Kötü bir <gülüyor> <Bence> de... <gülüyor> abi. Bunları yiyemeyelim. Senden ve alışkanlıklarını aynen. gerekiyor. Aynen öyle. Anlaşımda da tek diyeceğim ki olasılık çocuklar. <gülüyor> Eyvallah. Çok güzel. Kanka sen? Ben o kadar ağır girmeyeceğim. Girebilirsin. Hafif hafif. <gülüyor> İstediğin yer insan. Virüs bulaşırsa bize bulaştırmasınlar yeter. Ki bulaştırmasa bu durumda mıydık? O doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Tamamdır. Şimdi... Teşekkürler. Yorumunu alalım şimdi. Çok Aynen. Zaten Gerek sonrası yani, da getir. sinir yani. bozucu. Buradan mesaj ya. verin Çinlilere. Sövünmeyin. Yemeği. Yap. Abi. <gülüyor> Kullanmayın. Yapsalım ne Ne yesinler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yesinler? Baklava yesinler. Bak <gülüyor> <gülüyor> Baklava ben yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇nsan yemekleri yesinler ya <gülüyor> hayvanları. Bir de ben vejeteryanım var. Yiyeceğim iyiden bulandı. Ben altapot yemiyorum asla. Ben altapot yedim de, de Abi, Salatası yedim güzel ya. Altı yıldır et yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tercih meselesi <gülüyor> Dolar 8.30. Ben Aa, de de... <gülüyor> ne yedin? Altapot yedim. De. Öyle yemedim. Nasıl yedin? Götü normal. Normal. Yani kolumu, bacağımı değil. Onsasından yedim. okey. Yok öyle <gülüyor> <gülüyor> Tabii, teşekkür <gülüyor> ederiz. Onlar ne bunlardan ötürü görüyorsunuz. Abi çok iğrenç. İğrenç ve boş. Söyle ağzına gelir söyle. Aşırı rahatsız oldum şu anda. <gülüyor> evet. Bok gibi yani sadece bu kadar. Evet. Lan ölü oluyor aslında. Sadece sinirleri oynuyor. Niye de, de iğrenç. Bu şekilde yiyebilmesi de iğrençlerse. Bir hayvanı bu şekilde yemesi de iğrenç. Et, et yiyorum, böyle bir hayal yemiyorum sonuç evet, olarak hoş. herkes. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç gözüküyor sadece bir hareket oh, ediyor, iğrenç. <gülüyor> evet, buradan bu Çinlilere ne demek istersiniz? Allah belanı versin. <gülüyor> Çok <ederim>. doğru. <gülüyor> Burada maskeyle evet. duruyoruz. Hep. Sahil boyu bomboşar. Ya, yaklaşık 9 ay boyunca dışarıda doğru düzgün çıkamadım, hiçbir halt yapamadım. Demek giydir, giydir. Bütün yalıştı. Bütün yalıştı. Ben 16. Aynen. Sen daha büyük duruyorsun ama. Ben biraz daha... Bir şey takıldım için. Çinlilere... <gülüyor> son sözleri alalım Çinlilere. Son Çinlilere son bir söz söyle. Çinliler dünyayı terk etti. Çok boş. Zor <gülüyor> çok. Çok boş. Evet. Yani. Ne yesinler? <gülüyor> Yemek önerin şunlara ya. Abi Türk yemeği, mantı yesin yani. Mis gibi. İlk dedim, mantı Mis dedim, gibi. Mi? Mantı. İlk mantı. Evet. Mis tamam. gibi. Çok <gülüyor> tamam. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <gülüyor> Buradan Çinlilere ne söylemek istersiniz? Ne söylemek Evet. Yediler yarasayı maske takıp ne duruyoruz. Maske çıkamıyoruz. Falan. Ben yani şimdi burada çok şey söylemek istemiyorum. Buyur, ama... buyur, buyur, devam <gülüyor> et. Evet, Şöyle şey ediyorsan. <gülüyor> çok da şey yapmıyorsun, sansür etmek yap, yap. zorunda kalmıyor. Kalmıyor. Yani biz senin yüzünü sansür ediyoruz. Zaten maske <gülüyor> de var, o Aynen. zor olmayacak. Evet. full <gülüyor> Göze... <gülüyor> fuhuş operasyonu gibi. <gülüyor> Basını, <gülüyor> Onu yapmasak mı? O kötü olacak çünkü. Niye? Ne yapıyoruz biz burada? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? <yapacağız? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi ne desem bilemiyordun. Ama bunu ya, yani yemek için cidden anlamda bence midesiz olmak gerekiyor. Cidden midesiz olmak gerekiyor. Normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani evet farklı yöresel tatlar hani ım, belki onlar da benim yediğim bir şey garip buluyor olabilirler. Kokoreç. Ama bu yani evet ben yemiyorum açıkçası. Ha, Midye ha, okay. kokoreç yok o tarz şeyleri yiyemiyorum. Midye çok iyi değil mi ama? Yok hayır hiç olsa zaten yer düştü. Yemem yani. Doğru. E, ama kesinlikle normal olduğunu düşünmüyorum ve tercih edebileceğim bir tat değil yani. Onların mutfağı da yani bana e, nasıl yakın bir Bana onların mutfağı da çok, çok pis gibi geliyor. <gülüyor> yani köpek, <gülüyor> <gülüyor> köpek, <gülüyor> <yaşında, böyle gülüyor> Öyle işte. geliyor fare falan işte sürüngen türleri kesinlikle bana ters yani. Yani yok ki yemeyeceğim, tamam. şey buyacağım. Teşekkür ettik. Abi, son bir şey demek istiyor musun Çin'de? Son Yapmasın bir şey. <gülüyor> Yemeyeyim. Son bir şey. Yani bir şey derdim de şimdi demeyeyim ya. Bak <gülüyor> <Yok>, yiyeceğim. <gülüyor> yok artık. Yani yarasa yemek de. kadar ulaşacağını sanmıyorum. İşte, tamam. <gülüyor> yok tabii ki. Aramızda kalacak da. aynen. Yani tamam. tamam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamamdır. <gülüyor> Düşündüğümüzden daha şey ya gitik çekilmiş olabiliriz Bayağı arkadaşlar. Sarı ama sarımık olmuyor. İlk videoya göre çok iyi şeyler, dönüşler oldu. Oldu. Mu? Beklediğimizden kötü şeyler gelmedi yani. Böyle hayalimdeki gibi bıçaklanmadım. Ki onun için gideceğimiz yer göldük ve çok uzak değil. Evet, evet, yakın, birazcık Aynen. yakın. <gülüyor> Kapan kapanış şeyi olsun mu bu? Bu kapanış olsun. İdareler daha iyi olur. Aynen. Aynen. Her videoda kalite artacak. Aynen. Inşallah. Evet, hemen hemen mi? hemen. Iyi bakın Hadi i̇şte bakın arkadaşlar. abone olup izleyenlerin sadece %3'ü aboneymiş. Çıldırtıyorsunuz bizi. Yapmayın böyle şeyler. Aynen. Aynen öyle. Tamam. Ya. Hadi vay vay.